Merhaba arkadaşlar, paşamızın yavruları hemen yuvalıktaki hallerini sizlerle paylaşayım. ve yeme düştüler. Önlerinden mama eksik etmiyoruz. Severek yiyorlar. yeme yeyemi kolay kırabilirleri bir yem. Günlük dalları veriyorum. Aynı şekilde kolay kırabiliyorlar. Normal yemlerde bol bol koyuyoruz ki aylıkta bu aşabın yem yediklerini ve kendilerini koruyabilecek hale geldiğini gördüğümde yavrularımızı tek tek ayırabiliriz. Tabii ki bunları sahiplendirmeyecek. Bu gelenin son yavruları sayılırlar ve önümüzdeki sene hazırlık için bekleteceğim üstlerinden bir tanesinin tüy problemi vardı Onda şu an için açmaya başladı kanaklarını yenilediği zaman o problemden kurtulmuş olacak Zuvadan atladıkları zaman mutlaka gözlemleyin onları. Lem yemeye başladıkları anda almalısınız. Aksi taktirde anneleri ya da babaları dövebilir. Bu duruma düşmemek için yavrularınız 30-35 binlik olduğu anda kontrol etmeye başlayın. Ben bunları ayıralım birkaç gün oldu. Son iki yavru babalarının yanındaydı. Onları da bugün ayırdım. Yembe gördüğüm için. Şu an için doğru bir karar vermiş gibi görüşüyorum. Hepsi yemiyor ve sağlık durumları iyi. Anneleri tüye girdiği için biraz dinlenmesini istedim ve babadan uzaklaştırdım Birkaç gün içinde tekrar yanına koyacağım ancak Ocak ayına kadar yuvalık takmayacağım biraz dinlenme vermek istiyorum erkek yavrularımızdan bir tanesi renk olarak babasının neredeyse aynısı Yine Bu erkek yavrumuz da Annesinin aynısı Renk olarak Diğer yavrular Daha parçalı Ancak Onların da renkleri çok güzel Kanalıma abone olan, beni izleyen ve videolarımı beğenen herkese teşekkür ederim.